Askay Makine, Türkiye'den dünyaya hamur kalıplama makineleri, hamur ekipmanları ve proses üretim ekipmanlarının üretimlerini yaparak tüm dünyaya ihraç eden lider şirket konumundadır. Hamur ekipmanları ve proses üretim ekipmanlarının üretimlerini yaparak ihraç eden lider şirket konumundadır. Askay makina, dünyanın önde gelen yenilikçi firmaları arasında yer almayı ve kalitesini her geçen gün arttırmayı hedeflemiş, Türkiye'nin en iyi ve en profesyonel mühendisleriyle işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Müşterilerin isteklerine uygun olarak tasarladığı makineler, montajı yapılacak olan tesisin konumuna ve üretim kabiliyetlerine uygun olarak tasarlanmaktadır. Tasarımını yaptığı makinalarda her zaman yüksek ve verimli üretim, birden fazla malzeme ile çalışabilme, çok çeşitli kapaklar ve özel tasarımları göz önüne alarak üretimlerini yapmaktadır. Askay makina bünyesinde yapmış olduğu makinalar sayesinde, yemek endüstrisi, perakende pazarı için karton kutular, ambalajlar, kaplar, tabaklar, tepsiler ve birçok servis gereçlerinin lider makina üreticisi konumundadır. Viyol üretiminde ham madde olarak kağıt atıkların kullanılmasıyla geri dönüşüm sektöründe büyük bir farklılık yaratmıştır. Askay Makina, çağımızın teknolojik ihtiyaçlarına göre tasarladığı makinalar sayesinde müşterileri için maliyet tasarrufu, üstün ürünler, verimli dağıtım ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Üretimini yaptığımız makinalar ve ekipmanlarımız Azerbaycan, Rusya, Moldova, Afrika, Irak, Arabistan ve Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle beraber Balkan ülkelerinde de müşterilerimizin hizmetindedir. ASCAY Makine olarak, seçkin pazarlama ve teknik kadrosu sayesinde uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesiyle ihtiyaç duyduğunuz ürün ve hizmetleri sizler için sağlamaya devam ediyoruz. ASCAY makina sizin için üretmeye devam ediyoruz. Sizin için üretmeye devam ediyoruz.